Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programda sizinle beraber yeni çıkan oyunları oynayacağız. Yeni çıkan oyunları deneyimleyeceğiz. Ve bu oyunlar hakkında yorumlar yapacağız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Master'ın katkılarıyla hazırladığımız... ...oyun canavarı programının ilk bölümüyle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Doom Eternal'ı oynayacağız. Gerçekten çok beklenen bir oyundu. İblislerin tekmeyi basacağımız bir oyun diyelim... Oyuna geçmeden önce sizlerle birkaç ufak detayı paylaşacağım. Bu arada arka plandan gelen müzik çok güzel. Gangpang yapası geliyor insana. Neyse onu sonra tartışırız. Ee, Oyun arkadaşlar Master, Toolpart Party, 7de oynuyoruz. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek bunu da göreceğiz. Ee, 1660 Ti ekran kartı bulunuyor üstünde ve e, Core i7 9. zenerasyon bir işlemcimiz mevcut. Ayarlara da bakacağız. Burada en baştan başlıyorum oyuna. Ben çok fazla oynamadım zaten. Sizlerle deneyimi yaşıyor gibi bir şey olacak. Zorluk seviyelerine bakalım. Evet ölmek için gerçekten çok gencim. Özellikle de şu koronavirüsün kol gezdiği günlerde bu seçenek bizim için en iyisi olacak gibi görünüyor. Ee, evet yükleme ekranımız geldi şu anda. Yükleniyor oyunumuz. Heyecan var biraz. Oyunun hikayesinden de bahsedeceğiz. Bu 2016'ydı sanırım. 2016 yılında çıkan arkadaşlar Dumun devamında geçen olayları anlatıyor. Genel itibariyle, şöyle biraz daha kısalım sesi. Genel itibariyle salgın, o hastalık, virüs ya da artık lanet ne derseniz... ...dünyaya yayılmış durumda ve bu oyunda bizden yardım isteyenlerin yardımına koşuyoruz... ...ve iblisleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Dilerseniz bu sahneleri geçelim zaten. Entroyu izleyen izlemiştir. Evet burası eğitim turu gibi bir şey. Şu zombiler geliyor. Şunları şöyle patlatalım. Kafasına evet kan görüyorsunuz. Kan kan kan kan, kan. her yerde kan. Güzel. Şurada mermilerimiz var mermilerimizi alalım. Kapıyı açalım. Bu arada arkadaşlar oyunun şuna hemen kafasını ezerim mi? Tamam evet E'ye basarak diyor ki Glory kill yapabilirsiniz. Bu glory kill de arkadaşlar bize böyle çeşitli camman, sağlık, mağlık veriyor. Mermi veriyor bazen. Oh, Gördüğünüz gibi vahşet. Üst seviyelerde. Bu arada oyunu hangi ayarlarda oynadığımıza bakalım. Biz hiçbir ayar yapmadık yani direkt oyuna girdik. Oyun bizi kendi tavsiye ettiği ayarlara attı. Ee, bakalım çözünürlük full. Ee, geçelim motion blur hike. Bakalım gölgelere mölgelere. Genel bölge kalitesi ultra high high high high high high. On. Yani genel itibariyle yüksek çözünürlükte yüksek değerlerde oyunu açmış bu bilgisayar. bunu sizlerle paylaşalım. Evet gidelim şuradan şöyle. Allah bunu da öldürelim. Gerçekten efektler muazzam. Evet işte böyle bir oyunda olması gereken en önemli alet ne? Evet elektrikli tester. Hemen şurada. Muhtemelen elektrikli testlerimizi kullanarak neyle kullanıyoruz? C ile böyle keselim. Güzel değil mi? Dur bakalım farklı türde kesebiliyoruz mu? Patladım ama yine aynı kesti. Neyse ileride onu deneyelim bir. Bakalım nasıl keseceğiz, nasıl kesemeyeceğiz. Şuradan şöyle gidelim. Şunlar da muhtemelen patlığıdır. Patlayan şey. Hatta tipinden bir patlayan bir şey oldu belli. kere basarak diyor zuplayın. Hayvallah. Sağlık kitimizi alalım. Kalkanımızı alalım. Çıl. Burada bir şey var. Hmm. Diyor ki silahınızı aktifleştirebilirsiniz. İkinci modu aktifleştirmek için daha doğrusu güzel. Tamam, mod aktif olsun. Mod bizim için önemli. Evet güzel. Aktifleşti modumuz. Evet şöyle ne olsun diğer tarafına tıkladığınız zaman mod aksizleşiyor ve direkt bomba atıyor ve patlatıyoruz adamları şöyle kafasını ezelim. Gerçekten eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Yani Öner. Aa, duramadık ki. Aa, duramadık. Biraz zor oldu ama. Yani tabi bunları direkt uzaktan da öldürebilirsiniz ama o zaman bir keyfi çıkmıyor yani böyle kafasını falan ezmek lazım biraz. Sen içindeki vahşet duygularını, Farz edin ki bunlar koranalar. Al sana korona al. Hani şu aralar evde kalıyorsanız eğer ki kalıyor olmanız lazım normal şartlarda ne. Hani. Ee, gayet vakit geçirmek için güzel bir oyun. Hop. Şöyle. Hakin hakin geliyorlar bu arada hani. Dunda da böyleydi Ak Akın akın geliyorlardı. 91 sağlığımız kaldı. Hop. Şöyle bir tane yumruk. Güzel. Yani arkadaşlar çok şey yok bu oyunda. Ee, hikaye gibi hani bulmacalar onu yap bunu et. Git kapıyı aç oradan işte fizik motorunu çalıştı falan yok. Önüne geleni vuruyorsun. Öldürüyorsun gördüğünüz gibi. Barçalıyoruz herkese. Aşağıda. Evet. Şunu renklendireyim. Buradan uçayım üzerine sonra. Nasıl bir olmadı ama. Paramparça oldu hep. Yes. Güzel bir şekilde. Oo daha varmış ya. Yani daha... Hala bitmedi. İki saattir buradayız. Bunlara mermi harcamaya gerek yok. Mermi israfı onlar. Eh. Evet. Tamam. Hala bitmedi mi ya? Hala mı ya? Evet. Evet. Low Memo. Tephanemiz bitti. Bitmek üzere. Bu ne? Yanım kitap. Bum. Evet. Şu anda bize yalvuruyor. Öldürme beni. Yalvarıyorum öldürme. Kulun köpeğin olayım senin diyor ama... biz <gülüyor> Bizi Gerçekten hiç tanımıyor. Kafasını kopardık. Evet, kurbanlık koyun gibi. Yani arkadaşlar tabi eğer 18 yaşında değilseniz bu oyunu oynamamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü neden biliyorsunuz bu yaş yani şiddet var. Dolayısıyla 18 yaş altındaysanız şiddet unsurları sizi etkileyebilir. E, eminim siz de bunlara çok aldırdığınız için kesinlikle bu oyunu oynamayacaksınızdır. E, videoyu başa sarıp çıkabilirsiniz. Çünkü yani şu ana kadar da bunları izlememeniz gerekiyordu. Neyse artık başa sarıp çıkarsanız Olur. Evet, bakalım gidelim şöyle. Arada bir şöyle testlerimizi de çıkartalım da rahmetimiz olsun bu arada. Ana bu ne? Gel. Gel benimle demiş bu tur canavar falan var falanmış herhalde. Sanıza gocaman. Dur bakalım nereye kadar gidecek. Evet. Wow, çok iyi. Çok iyi. Şimdi gidelim. Evet arkadaşlar, burada bir tane daha var. Bunda aktive edelim floatoyu. Unlock. Güzel. Hoş. Evet ikisini de unlock etmiş olduk. Şimdi modlar arası geçiş yapabiliriz herhalde efet. Vese E'ye basarak. E'ye basarak mod değiştiriyoruz şu anda ama ben bomba atar alayım. Bomba atar daha güzel. Bomba işte. ee, ne diyor tamam. Çok da önemli değil. Diyor ki alta basarak diyor objenin nerede olduğunu görebilirsiniz. Bakalım aşağıda ne var ne yok. Burada bir tane zombi var. Şurada da şunu patladı. Işınlanlı bir yanı. Ya da ben ona ışınlanlıyorum. Sonuç olarak. Halletmiş oldum. Arkadaşlar bu silahı uzaktan sıkarsanız çok bir işe yaramıyor. O yüzden ben dibine kadar girip ağzına ağzına patlatıyorum hepsini. Bakalım bakalım şöyle. Al. Güzel. Hoşbuyorum abi. İşte ölümün de hayırlısı, yani kafasını öyle bir uçak girerek ölmesi çok hoş değil. Kim olursan o iblis de olsan bu şekilde ölüm kötü oluyor. Hop, şöyle bir hop. Eee, ilk sıra demiş. Bazı yaratıkların zayıf noktaları varmış. Onlara diyor ki zayıf noktalarından vur diye uğraşma çok fazla. Ha, şunu mesela hop, şöyle hadi. Güzel. Al sana. Aha, al. al gözüne gözüne al gözüne dizine dursun. Al. Bana bucağın koydum. Hop. Al sana da Güzel arkadaşlar şu anda benim çok hoşuma gitti oyun. Yani özellikle bu şekil böyle milletim böyle ağzını yüzünü dağıtmak, böyle kesmek onları çok farklı duygular uyandırdı bende gerçekten. İnanılmaz. Evde küçük kardeşiniz varsa bu oyunu kesinlikle oynamayın. Aha. Dramadık ya da. Aa. Ana. Diyor, benzinin yok hem silahın yok. Bir de şöyle bir şey var. Silahınız bittiği zaman direkt böyle birini keserseniz o size mermi veriyor. Yani böyle oyunda hani mermi, skintum var diye düşünmeyin. Bir şekilde mermi buluyorsunuz. O açıdan iyi. Al. Al köpek. Evet, gayet güzel. Al, al. Evet, kapı açıldı. Anladığım kadarıyla bazı yerlerde ilerlemek için belirli sayıda öldürmeniz gerekiyor. Yani ben bu... Bazı oyunlarda vardır yani hiç aldırış etmeden gidersiniz. Ya ne uğraşacağım falan ama bunu da seve seve uğraşıyorsunuz. O açıdan da. Hop, şöyle bakalım bir arkamıza ya. Bir şeyler bıraktık mı? Pomp almayalım. Sen yani... Anam, zaten çıkıyor da... Yine de alalım. Bu arada Son 6 tane taşıyabiliyoruz en yani fazla. Herhalde onu ileride bladefine ederiz. Bu silah galiba alalım. Weapon ya. Tamam. Tamam. Güzel. Taramalı. Ama ben pompalı ile devam edeceğim. Pompalı her türlü daha iyi. Niye? Çünkü pompalı. Hopp. Diyelim şöyle. Bu ne? Bu ne? What is this? O alınmıyor herhalde. Ahireta gibi bir şey Evet, yok mu düşman ya? Düşman verimize ya. Bu ne böyle? Boş boş gidiyoruz ya. Hadi. Aa, adam ölmedi ha. Yumrukla ölüyor mu bunlar? Bakalım, bir deneyelim mi şöyle. Evet, birkaç kere yumruklarsanız ölüyor ama çok da kolay olmuyor. Yani şunu bile yumruklayarak o kadar kısa sürede Nasıl? Güzel kil aldım. Bence güzel. Oo, oh, bu da iyiydi. Ayakları testereyle alıp. Güzel ya, fantastik olmuş. Bak şimdi bunlar kapışıyor ya, beni görünce bırakacaklar, hepsi uşağı. Önce uşak açıvanı, açıvan açıvanı, sonra hepsi uşağı. Yani biz ana düşmanlarız. Aralarında dövüşseler bile bizi görünce direkt herkesi bırakıp işini gücünü bize saldırıyor yani, bu da. Haksızlık aslında. Neyse ya, devam edelim. Şuradan gidelim. Bu nereye ateş ediyor oraya. Al, al, al. Demiyor ki ya bu arkadaş bu abi geldi benim hayatımı kurtardı yok işte iblis yani güvenmeyeceksin şeytan. Şeytana güvenirsen yarın bir gün döner seni vurmaya çalışır. Çok da hoş değil. Şu ney? Burada ne var? Hmm. Yukarıdan geldi. soru işaret. Böyle görünce can falan da ölüyor, o yüzden önemli. Hayır pompalım nerede? Yok. Pompalım Pompalamamadı için bu zor ölebiliriz. Bak bak lovel dedim ha. Burada öleceğim. Hayır. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Ah ah. Şimdi bu an biraz falan verir. Nerede evet? Ama aşağıdan da ateş ediyorlar Yürü şimdi şu sağda alalım. Tamam Şimdi gel kardeşim, gel, gel güzel kardeşim. Dur kardeşim, ha al bakalım. Başka bir şey var mı? Yok. Yani şurada bir bilap var. Sen geçecez oralara. Onları bulmam lazım ya böyle. Hop, Aa, adam uçtu. Ha, adam nereye uçtu ya? Burada yol varmış. Ah, ah, oraya ben nasıl gideceğim acaba? Bakalım bir araştıralım ya biraz. Dündüz yürümeyelim öyle. Hop şöyle. Bunu yaptığınızda hop. Aha. ha. adım olmasa bulamazdık ama işte. Burayı, burada yanan bir şeyler var yine. Muhtemelen. Evet bir apı aldık burada. Hoppa. Script font. Burayı da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle farklı yerlerden girerek farklı şeyler de bulabiliyorsunuz. Bunu da yeni bulduk az önce. Beraber keşfettik. Bunlar da sizi hop uçuruyor böyle. Bunlar ne? Mavi şeyler. Bunlar bir şey. Böyle sızalsın diye koymuştur işte. Şimdi bak, ne yapacağız? Hey, bir şey yapamadım. Neyse öndeyiz. Bunu öldürelim biraz. Biraz da bunu öldürelim. Wow, War... low ammo. Yani çok <gülüyor> az mermi taşıyabiliyoruz yanımıza. Yani bulduğumuz mermiler. Çok az bence. Daha fazla olmayız sağlık tursun orada da birazdan zor durumda kalınca Şu anda zor değiliz çok hop. Pompalım var mı? Yes. Yes. Yes. Evet bunları güzel. Evet burası açıldı demin kapalıydı. Evet, biraz daha oynayalım. Sonra yavaş yavaş kapatalım. Bitirmeye gerek yok. Yani biraz daha sevdiği oynarsınız. Güzel oyun. bu Eternal, PlayStation 4 ve Xbox One için de yayınlandı. Bunu da belirtelim. İlk not olarak ayrıyeten önümüzdeki günlerde Nintendo Switch için de gelecek. Fakat Switch'te kalkıp da böyle bir performans beklememenizi tavsiye ederiz. Adam attığı onu vurdu yani. alsana. Güzel güzel. Valla arkadaşlar açık konuşmak gerekirse çok hoşuma gitti. Yani 2016'da çıkan durumda hemen hemen böyleydi tarz olarak. Yani şimdi bunu görünce biliyorsun ki lan bu oyunun yani en iyi oyun seçilmesi çok da enteresan Bu Pacific Rim'i hatırlattı bana bu arada şu raport herhalde o deminki gördüğümüz Demon'la. Demon. Demon. <gülüyor> o şeytan falan onunla... Neymiş burası? Ee, tamam. Diyor ki koş diyor, zıpla diyor, oraya tutun diyor, tırman diyor. Onunla dövüşmesi için yapılmış ama dövüşmemiş. Sonuç burada işte bu ne? Sarı kart. Ne? ne yapma duvarı ya? Duvar? Evet aşağıda yine bir tartışma dövüşme ortamı var ama tamamen biz girince bize dalacaklar. alacaklar. Şuradan alalım bari alabildiklerimizi diyen de iki kişi varmış zaten. Neyse, size çok önemli. değil. Unlocked, evet. Metroya girdik. Şöyle keselim şunları. Geldi. Pompalı, pompalı. Hop, bak buralardan ateş geliyormuş. Ben yeni gördüm onları. Ben de diyorum Kim ateş ediyor Al. Al. Yalnız yani çok fazla düşman geldiği için hani oyun çok kolay değil. Ee, İlk defa oynayacaksanız bence ilk tane ne bileyim benim gibi ölmek için gencimiz zorluk seviyesinde açın sonrasında isterseniz farklı zorluk seviyelerinde de oynarsınız. Biraz böyle alışmanız gerekiyor çünkü. Hop. Öldürmeler çok şekil ama ya vallahi çok hoşuma gitti. Yani. Özellikle öyle ya dibine girip öldürüyorum zaten. Orada ateşler herhalde sizi şey yapmıyor yani. Bir beni yapıyor. Al seni yarayım abi. Onu da gördüm. Evet birazdan kapatacağım arkadaşlar şurada bir tane daha şey var öbür da bununla şey ettireyim. Evet bunu pressing oldu sniper gibi bir şey tamam bu olsun. Evet bu bu bu bu bu işte bu. Güzel. Bak bak bak. Güzel güzel. Hadi. Hadi o. Ol, ol, ol. Gözüne gözüne gözüne gözüne Evet arkadaşlar Sizlerle birlikte Domaternal oynadık Artık yavaş yavaş kapatalım Güzeldi benim hoşuma gitti Oyun gayet güzel bir oyun olmuş ee, Önümüzdeki hafta Farklı bir oyun yayına karşınızda olacağız Daha güzel bir oyun bulabilir miyiz bilmiyorum Şu anda bu Domaternal Beni çok fena sardı çünkü Tabii lan yayını kapattıktan sonra da devam edeceğim. Ee, güzel oyun. 10 numara oyun. Haftaya da daha, daha farklı böyle yine FPS tarzı bir şeyler yaparız. Makineyi zorlasın biraz daha. Yani makinenin hakkını verelim arkadaşlar. Bu bilgisayar çünkü oyun için üretilmiş bir bilgisayar. Dolayısıyla hakkını vermek istiyorum. Bu haftalık bu kadar yeterli. Haftaya başka bir oyunla yine karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Doom Eternal'a bir... Ön bakış yaptık, oyunu oynadık, iblisleri öldürmeye çalıştık, zaman zaman zor duruma düştük ama bir şekilde canlı çıkmayı başardık. Haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.